Merhabalar. Bu videomda sizlere 4 Eylül 2019 Çarşamba gününün astrolojik gündeminden bahsedeceğim. Evet, 4 Eylül günü Ay akrep burcuna seyrine devam ediyor olacak dolayısıyla daha çok sezgilerimizin ön planda olacağı biraz gizli saklı işler peşinde olacağımız enerjiler hakim olabilir ay akrep günlerinde özellikle bugün tanıştığımız insanlarla ilgili içimizde uyanan hisler çoğunlukla gerçek çıkacaktır veya bazı şeyleri önceden hissetme kabiliyetine sahip olabiliriz ay akrep günlerinde özellikle su burçları yani yengeç balık ve akrep burçlarında bu etkiler biraz daha fazla olabilir. Sabahın erken saatlerinde ayın neptünle iyicil açısıyla güne başlıyoruz. Bu da özellikle e, rüyalarımızın çıkabilme potansiyelini ortaya çıkarabileceği gibi biraz hayal kurma ihtiyacı içerisinde olacağımızı, e, güzel hayallerimizin peşinde koşma ihtiyacı içerisinde olacağımızı ve özellikle 3. ev ve 7. ev aksında gerçekleştiği için Ortaklıklar, evlilikler, ilişkileri ciddi bir platforma ve boyuta taşımak adına güzel e, ilişkiler kurmak adına da e, aslında iyice de etkileri ort ortada olacak. Aynı etkileşimi etkileşimiyle beraber hayallerimizdeki ilişkiyi hayatımıza çekebiliriz veya hayallerimizdeki ortaklığı aynı şekilde. Bunun için kurmuş olduğumuz kontaklar e, özellikle sosyal e, paylaşım siteleri veyahut e, Whatsapp üzerinden tanıştığımız kişiler e, aslında Bizim hayatımızda önemli rol oynayabilirler bugün içerisinde. Ayın bir de sabah saatlerinde yine Venüs'te yapmış olduğu iyicil açıya bakacak olursak. Aslında burada ikili ilişkiler anlamında uzun süredir aradığını bulamayan, uzun süredir bir türlü dikiş tutturamayan kişilerin artık şansının ve talihinin döndüğünü hissedeceğim. Haberler gelmesi söz konusu olabilir. Bugün özellikle iletişim kurduğunuz kişilere size haber getirenlere dikkat edin ve bol bol aslında insanlarla temas halinde bulunmaya çalışın. Çünkü belki bir arkadaş ortamından belki bir akraba vesilesiyle hayatınıza ilişki çekebilmeniz veya geçmiş kırgınlıklarınızı unutabilmeniz söz konusu olabilecektir. Öyle saatlerinde ayın plütonla güzel bir etkileşimi meydana gelecek. Bu da özellikle e, bu iyicil etkiler ve hayallerimize bir adım daha yaklaşmış olmanın e, aslında verdiği motivasyonla beraber... Duygusal dünyamızda ciddi bir dönüşüm evresine geçtiğimizi gösteriyor. Yani hayata karşı bakış açımızın daha pozitife doğru evrilebileceği oldukça iyicil, oldukça pozitif etkileşimlerin oldu. Ve bize gelen haberlerle ve tanıştığımız kişilerle aslında önümüzü biraz daha görebildiğimiz ve karamsarlığı bir tarafa bıraktığımız bir süreç deneyimleyeceğiz. Günün aslında etkileşimi Ay'ın Neptün'le ve Plüton'la yapmış olduğu iyicil etkilerle tamamlanıyor olacak. Dolayısıyla özellikle geçmişle alakalı kırgınlıklarımız varsa belki geçmişte bizi üzmüş kırmış kişiler varsa belki bunların geri dönüşümü veya bunların farklı şekilde geri dönüşünü e, gözlemleyebiliriz. Ve bunlar bize artık biraz daha hayata karşı iyimser bir e, yaklaşım geliştirme açısından destekleyecektir. E, oldukça iyicil özellikle ikili ilişkiler anlamında hayallerimizi gerçekleştirme anlamında, duygusal dönüşüm anlamında çok pozitif etkileşimlerin oldu ve gün içerisinde genel sert etkiler haricinde Ayın açılarının aslında hep pozitife yönlendirdiğini görüyoruz. Oldukça güzel bir çarşamba günü. Çarşamba günü özellikle Merkür günüdür. Bol bol iletişim içerisinde olmaktan, bol bol sosyalleşmekten de geri durmamalıyız arkadaşlar. Her birinize mutlu bir gün diliyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğeni tıklar ve aşağıda yeni video fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Bu arada danışmanlık almak isteyen arkadaşlar Instagram'dan Opicus Astroloji sayfasını takip edebilir ve DM yoluyla bana ulaşabilir. Bunun yanı sıra evrenselkadimbilgiyetçi.gmail.com adresine de e-posta gönderebilirler. Hoşçakalın.